Evet. Hocam peki ritim bozukluğu dediniz. Bu evet. Evet, halk arasında sıkça duyduğumuz evet. bir cümle aslında. E, kalp ritim bozukluğu nedir? E, kalp hızı nasıl olmalıdır peki? Şimdi sağlıklı bir insanın kalp hızı 60 ila 80 aralığında olmalıdır. Elbette yüzde e, normal kabul edilir ama istirahatteyken herhangi bir e, yorucu bir e, fiziksel aktivite yapmamış bir insanın ideal olarak e, kalp hızı 60 ile 80 arasındadır. Kilosu arttıkça, akciğer problemleri arttıkça, yaşı ilerledikçe evet istirahat hızı, istirahat kalp hızı 90'lara kadar, yüzlere kadar çıkabilir. Ama bir insanın ritim bozukluğu varsa, atrial fibrilasyon dediğimiz yaşlarda belli yaşın üstünde ve toplumda çokça görülen bir ritim bozukluğu var ve bu ritim bozukluğu kalp hızının yüksek olmasıyla karakterize. Yani yüzlerden başlayıp 150-160'lara kadar seyredebilen bir ritim bozukluğu. Taşikardi mi diyoruz? Taşikardi sadece kalp hızının 100'ün üzerinde olması durumuna verilen attır. Taşikardi genel bir başlıktır. Özel bir hastalık ismi değildir. Hı hı. Ben 5 kat merdiven çıkarsam kalp hızım 120 olur. Benim o anda taşikardim vardır. Ama ben hasta değilim. Kalp hastası evet. değilim. Dolayısıyla taşikardiyi tek başına bir hastalık olarak ifade etmiyoruz. Hı hı. Çarpıntıyı da keza bir kalp hastalığı olarak doğrudan tanımlayamayız. Çarpıntı bir semptomdur, bir şikayettir. Bazen bunun altında bir kalp hastalığı yatar, bazen yatmaz. Ee, çok heyecanlı, e, yapısı gereği paniğe yatkın birisi e, çarpıntı yaşayabilir. E, toplumun çıktığı zaman sıkıntıya girmiş bir kişi, sıkıntıya girebilen bir kişi e, öyle bir duruma düştüğünde çarpıntı yaşayabilir. İlaç Ama bu onun kalp hastası evet. olduğunu göstermez. Bizim kalp hastalığı diye ifade ettiğimiz e, çarpıntılar genellikle az önce bahsettiğim atrial fibrilasyon gibi spesifik bir ritim bozukluğu veya e, bizim supraventrikül kül diye ifade ettiğimiz genellikle genç hastalarda rastladığımız bir anlamda kalbin elektrik sistemindeki bir kısa devre diye ifade edebileceğimiz özel ritim bozuklukları bunların elbette ilaçla tedavisi mümkün belli oranda ama elimizdeki imkanlar neticesinde bunları biz ablasyon dediğimiz kateter ablasyon dediğimiz yöntemlerle Ritim bozukluğuna kaynak teşkil eden noktanın e, sıcak veya soğuk e, radyo frekansla e, ablasyon dediğimiz işlemi yaparak e, o bölgeyi devre dışı bırakabiliyoruz. Dolayısıyla hastanın çarpıntısı kontrol altına alınmış oluyor. E, ama birinci aşama elbette ilaç tedavisidir bu hastalarda. Evet. Atrial fibrilasyona ayrı bir başlık açmak gerekirse hem daha sık görülmesi hem de... E, ...inmeye neden olması açısından, e, gerçekten özel olarak değerlendirilmesi gereken bir hastalık grubu. E, Birçok kapak hastalığında, birtakım hormonal bozukluklarda ve ayrıca... E, ...hipertansiyon, koroner, arter hastalığı gibi durumlarda atrial fibrilasyon görülebiliyor ama... ...bunların hiçbirisi yokken, sadece hastamız belli bir yaşı geçtiği için de atrial fibrilasyona rastlayabiliyoruz. Yani 60'lı, 70'li yaşlardan sonra oranı giderek artıyor. Burada iki sorun oluyor genellikle. Çarpıntı, bir sorun. Çarpıntı, nabzın yüksek olması ve hastanın bu nedenle çabuk yorulması bir problem. Ee, hastanın yaşam kalitesini bozan bir şey. Ama daha önemli ve daha trajik olan sonuç e, hastalarımızın inme geçirmesi. Atrial fibrilasyonda kalbin bir köşesinde kan dolaşımı zayıf olduğu için, daha az hareket olduğu için o bölgede e, bir pıhtı oluşabiliyor. E, bu pıhtı dönem dönem çeşitli nedenlerle yerinden oynayıp e, beyine doğru e, atabiliyor veya başka bir uzvumuzun e, damarına gidebilir ve orayı tıkayabilir. Genellikle e, en dramatik ve en e, kötü sonuçlara yol açan problem hastamızın inme geçirmesidir. Hmm. E, dolayısıyla atrial fibrilasyonu özel bir ritim bozukluğu yapan şey de aslında budur. Belli yaştan sonra hastalarımızın e, atrial fibrilasyon riski artmakta atrial fibrilasyonu Doğru şekilde tedavi etmez isek de inme olasılığı son derece yüksek oluyor hastaların. Ve maalesef diğer inmelerden daha farklı olarak daha büyük bir pıhtı ve daha geniş bir beyin alanı etkileniyor ve hastalarımız çok ağır şekilde engelli durumuna düşebiliyor. Hayati riski de ayrıca mevcut tabii ki. Evet.